Bugün 2 Şubat 2023 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay özel yaşam, ev, aile konularında hassasiyetimizi arttırabilir. Duygusal beklentilerimiz de artarken güvenlik, korunma, beslenme ihtiyaçlarımıza yönelebiliriz. Öğle saatlerinde Ay Koç burcundaki Jüpiter'le dik açı yapacak. Bu saatlerde duygusal ve dürtüsel olabilir, abartılı davranışlar gösterebiliriz. İşle artışları, müsrif harcama eğilimleri de oluşabilir. Aşırı cesur ve sabırsız davranabiliriz. Sakin ve sağduyulu olmakta fayda var. Yengeç burcundaki ay öğleden sonraki saatlerde Balık burcundaki Venüsle üçgen görünüm yapacak çok duyarlı ve hassas olabileceğimiz bu saatlerde sevgi şefkat beklentilerimiz de güçlenebilir çevremize karşı empatik anlayışlı yardımsever olabiliriz aşk ve romantizm için akşam saatleri keyifli fırsatlar yaratabilir sanat estetik güzellik keyif konfor maneviyattan mutlu olabiliriz sevdiğimiz kişilerle bir arada olabilir Sanatsal ve keyifli ortamlarda bulunabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.